nedir? Felsefe hayata bir bakış tarzıdır. Felsefe genel anlamı itibariyle budur. İyi bir felsefe dediğimiz nedir? Hayata güzel bakmak, güzelli bakmak, teskikli bakmak, spor yapmak, insanlarda iyi diyerek kurmak. Buna felsefe, hayat felsefesi dersin. Peki, felsefe deneyim. Hiç duymadınız mı daha önce? Ama fazla duymadım. Duydum da fazla kadar Ediyoruz, <gülüyor> şey ya. yani, bir bir yani bir gibi, bir felsefer, bir bir tane geri zekalı insan <gülüyor> Evet abi. Geri zekalı falan. Evet. Hocalarınıza <Evet>. evet, <gülüyor> bakın hepsi balın önünde gidiyor. Kafası üstü şöyle ya. Elini verilen anlamlar için de dönüştürüyor. Çin kastırısında bir söz var. Avrufasını da katalım. Anlamın öp dilgördüğüne de mübarek deyim. Dağ ol. Bırak sıfır, bırak sıfır, bırak sıfır. Ağızlık paşalı. Bırak öpücük, öpücük, öpücük. Bırak öpücük. Bırak öpücük. Bırak öpücük. Bitti mi duyma? We're you.